Evet arkadaşlar 13 Ocak 2019 Pazar ikinci video formül videomuz ilk yarı ikinci yarı formizasyon arkadaşlar bu e, Ganyanı yüksek e, oluyor 3 maç olsa da çünkü ilk yarı ikinci yaradan 4 civarında Ganyanı oluyor Bizi izlemeye devam edin e, videonun sonuna doğru ikinci e, bir formülümüz var abone olmayı unutmayın e, Zaten sürekli yayınlıyoruz gün gün arkadaşlar Şimdi 121, 123 ve 125 maçlarımız bunlar. En alta bakın. 121'e 102, 230, 280, 240. Yani hangi maçları oynayacaksınız? Bakın 121'in en altına bakın, en alta kağıdın 121'in 0 02'nin 02 altına oranlarını yazdım. 102 de bu ganyanları veriyor. Yani oynayacağınız maçları ilk yarı, ikinci yarı formül oynarsanız maçları seçtiğinizde bu tip maçları seçeceksiniz. Yani maçlar ortada olacak ki ganyan yüksek olsun. İlk yarı ikinci ganyağında daha da yüksek oluyor. Şimdi yukarıya çıktık. 121. Bu tip maçlar arkadaşlar genelde e, sıfırdan biri, sıfırdan ikiye ya da sıfırdan sıfır biter ya da ilk yarı sıfır biter arkadaşlar. Şimdi ilk yarı sıfır biter ama ilk yarı sıfır ganyanı az ama sıfırdan biri, sıfırdan ikiye, sıfırdan sıfıra 4-5 ganyanı var. Çarpıldığında arkadaşlar 32-30 civarında. Ganyan yapıyor. Hiçbir şey yapmasınız. Bunu aynısını ya da benzerini oynasınız. 3 misli yapsanız bile 18 kuponun yatırdığınız paranın en az 2-3 katını alıyorsunuz. Bir de banko maç takip ettiğiniz maçları parada daha da artıyor arkadaşlar. Şimdi bakın. Yukarı bakın. 121 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0'a 3 ihtimalle oynuyoruz. 123'e 0'dan 1'e 0'dan 2'ye 0'dan 0 oynuyoruz. 125'e golle oynuyoruz arkadaşlar. 2-3 ve 4-6 gol. Yani şu ilk 121'de 123'ün gelmesi önemli bizim için. Öbürünün yüzde 90 gelme ihtimali var. Şimdi bakın, birinci satıra bakın. 121'e ne dedik? 0'dan 1'e, 0'dan 1'e, 0'dan 1'e. İlk 9 kupon bu. Toplam 18 kupon. Birinci satıra bakın. 121'e 0'dan 1'e dedik ya. 3 ihtimalin birine. 3 tane yan yana yazdık. Yan yana yazıyoruz. Devamında 121'e 0'dan 2'ye dedik ya. Bu sefer onu yazdık. Altıncı birinci satır devamına. 121'e bu sefer 0'dan 0'a dedik. Üçüncü ihtimal hepsini yazdık. Şimdi ikinci satıra geldik. 123. maça geçtik. Yine 3 ihtimal dedik. Burada birer tane yazıyoruz. Bakın 123 sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a. Sıfırda. Devam ediyor tekrar yanında. 123 yine aynı. Sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a. Sıfırda. Altıya indik ikinci satıra. 123'e, sıfırdan 1'e, sıfırdan 2'ye, sıfırdan 0'a. Sıfırda. Hepsini yazdık. Yani 3'ün ikili kombinasyonlarını, 3'ün üçlü kombinasyonunu yaptık arkadaşlar. İhtimal bir önemli olan. Olasılık hesabıdır. Şimdi 125'e geldik. 2-3 ve 4-6 gol dedik. Bu 9-9 kupona yukarıdan aşağı birer tane kupon. Bakın birinci kupon, ikinci kupon diye yazıyor. Yan yana üçüncü satıra bakın. Üstte ve alta devamına da. Üçüncü satır komple 125, 2-3 gol. Altta üçüncü satır devamında 125, yine 2-3 gol. Bu ilk 9 kuponumuz. Şimdi ikinci 9 kupona geçiyoruz. Ee, arkadaşlar isterseniz bu 18 kuponun hepsini böyle oynayın ya da Seçtiğiniz maçları bu şekilde formalize edin ilk yarı ikinci yarı. Bir tane daha maç eklerseniz Ganyan yaklaşık 40'ın üzerine çıkar. İki tane maç eklerseniz daha da çıkar. Misli yaptığınızda parayı kaptığınız demektir. Şimdi bakın 121. 121 ve 123. biraz önce ilk iki sadırla ne yazdıysak aynısını komple yazıyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağı 9 kupon 9 dövür, 18 kupon. 18 kuponç çok Nasıl para çıkacak demeyin. Ganyanlar yüksek olduğu için 3 misli bile yapsanız verdiğiniz parayı 2-3'e katlıyor arkadaşlar. Maç eklerseniz daha da fazlalaşır. Şimdi birinci maçta ikinci maç. Birinci satır ve ikinci satır aynı. 121 ve 120 bakın. Biraz öncekine bakın. Aynısını yazdınız. 121 sıfırdan bire sıfırdan bire 3 tane. Birinci satırı söylüyorum. Devamında sıfırdan 2'ye altta indik. Birinci satır devamına sıfırdan sıfıra. Çünkü yukarıda bakın, 3 ihtimali oynadık. Yine ikinci satıra baktık 123'e. Bir tane sıfırdan 1'e, bir tane sıfırdan 2'ye, bir tane sıfırdan 0'a yan yana. Devamında yine aynı. İkinci satırın alt, altta yine aynı. Biraz önce 125'e 2-3 gol dedik Şimdi 4-6 gol oynuyoruz arkadaşlar. 125'e bütün hepsinin altına tek tek 4-6 gol dedik. Şimdi 9'da bu 18 kupon. 18 kupon 18 çarpı 3. 3 misli yapsanız 54 lira. Burada yaklaşık 30-32 ganyan var. Aynısını bile oynasınız ya da benzerini 90-100 lira alıyorsunuz. Ama iki tane daha maç eklerseniz, bir tane daha maç eklerseniz e, bu ganyar 60'a çıkar. Veya daha fazla ya da çıkabilir, 50'ye de çıkar. Çarptığınızı 3 misinde yapsanız önemli olan verdiğiniz parayı almak. Abone olmayı unutmayın. Her gün videolarımız devam ediyor. Şimdi ikinci videoma geçiyorum. Bakın arkadaşlar devam edin. Evet arkadaşlar benim amacım şu. Az kazan, sürekli kazan formülü bu. Bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar.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 toplam 8 kupon. Şimdi bu 8 kupon 3 misli olsa vereceğiniz para 3x8.24. Hemen altta görüyorsunuz arkadaşlar. Bu 9 kuponu takip ettiğiniz bir takımın ilk yarı ikinci yeri maçlarını yazın arkadaşlar. Yani diyelim ki bir maç seçtiniz. Bu maçta takip ettiğiniz bir maç bir takım. Onun yeneceğini düşünüyorsunuz. Onun yeneceğini düşünüyorsanız arkadaşlar ilk yarı ikinci yeri mesela birden bire ya da sıfırdan bire verebilirsiniz. Bunun altına İlk yarı ikinci yarı bankoluma seçtiğiniz maçı yazın. Mesela ortalama 3 diyelim ki seçtiğiniz maç birdenbire seçtiniz mesela ya da sıfırdan bire seçtiniz. Takip ettiğiniz bir takımı yeneceğini diyorsunuz. 3 lira aşağı yukarı arkadaşlar bunun en az Ganyan'ı. Şimdi bakın arkadaşlar burada e, bunu eklediğinizde şimdi buradaki Ganyan arkadaşlar aşağı yukarı nedir mesela ne diyelim? Bakın 2-2 desek 2-2-4-6-6. Yaklaşık buraya 10 ganyan verir. 8 ya da 10 ganyan verir arkadaşlar bu size. Bunun bir tanesi tuttuğunda. Bunun altına yazacağınız bir tane maç tuttuğunda arkadaşlar. 3 ganyan ya da 3.75 ganyan verdiğinde. ilk yarı ikinci yarı bir maçı komple 8'ine de aynısını yazacaksınız arkadaşlar buraya. Onun tutmasını bekleyeceksiniz. Yukarıdakini %70 tutma ihtimali var. O tuttuğunda arkadaşlar en az 120 TL alma şansınız var. Bakın ganyanlarını böyle bir e, sistemi yapın. Bu formülü uygulayın. Maçları seçin.